x serisinin bir uzay simülasyonu gibi düşünebiliriz uzay severler veya işte bu tür oyunları severler için biçilmiş kaftan yani üzerine başka oyunu tanımıyorum zaten görmedim de bilmiyorum yani ben kullanmadım belki de şimdi burada bu rehberi çekmemdeki amaç şöyle anlatayım ben bu oyunu ilk açtığım zaman bindim mi gemiye gidiyorum falan anlamsız anlamsız bir şeyler bir sürü şeylerle karşılaştım ve bilemedim çoğunu ne oluyor ne bitiyor ne oluyor kim kime ne yapıyor diye anlayamadığım için kapattım bunu ya dedim ben de. sonra ileriki zamanlarda biraz boş vaktim oldu biraz karıştırayım dedim canım sıkıldı karıştığımda gelmeye baktım içinde ticaret plan var vesaire derken onu alırız onu satarken bütün malzemeleri ufak ufak öğrendim ne olduğunu Şimdi İlk amaçta ilk açtığımızda böyle zorluk çeken arkadaşlar olabiliyor benim gibi İngilizcesi fazla olmayan veya hiç olmayan arkadaşlara yardımcı olmak amacıyla böyle bir video hazırlayayım dedim. Ee, başarabilirsek ne mutlu. Evet ilk başta menü müziği görüyorsunuz sesi kapattım ben müzik sesini Bununla, arka fonda müziği var ama kapattım tabii. Yeni bir oyuna başlayacağız. Burada bir birkaç tane senaryo var. Ben şu tüccar senaryosuna başlıyorum. Siz de ne dediğim senaryo başlayabilirsiniz. Tabii farklı ırklar var oyunda. Zaman içinde anlatacağım. Biraz uzunca bir anlatma olacak. Bu ilk acemi e, arkadaşlar, yeni başlayacak, hiç bilmeyen arkadaşlar için bazı anlatmalarım olacak. Tabi e, usta arkadaşlar veya oynayan arkadaşlara e, faydası olur mu olmaz mı bazı ilk aşamalarda bilemiyorum tabi. Bu ilk bölümlerde olacağını sanmıyorum. Fakat e, mecburen en alt seviyeler anlatmam gerekecek, yeni başlayanlar için. O yüzden şimdiden söyleyeyim, sonra ileride değişik yorumlar yapmayın. Argon Flight School Nova. öncelikle tuşları kullanmak bu oyunda çok önemli. Yani ee, veya bir game bedeliniz varsa ya nasıl kullanıyorsunuz ben klavye kullanıyorum ve mouse yardımıyla kullanıyorum ama nasıl işte oyun olarak farklı kullanım amaçları içinde farklı şeyler olabilir ama önemli olan neyi nasıl kullanacağımızı pratik olarak görmek çünkü mesela şu anda bir gemideyiz ama gemide miyiz neredeyiz havada mıyız bilmiyoruz mesela mouse'umuzu oynatıyorum işte mouse'a sol tuşuna basılı tuttuğumuz zaman şöyle ileri geri yaptığımız zaman mouse'u gemimiz oynuyor şimdi gemimizin çeşitli görünüş açılarını kamera değiştirme tuşları var F1 mesela e, bastığımız zaman geminin hem arkasını hem önünü eğer arkası varsa geminin arkada silah varsa yanında silah varsa oları da F1 ile değiştirip bakabiliyoruz mesela F1'e bastığımda hedefim var şu anda benim bir hedef seçmişiz şurada boğazı takip ederseniz yuvarlak içinde bu bize uçmayı öğreten bir e, şey yapmışlar burada buna sana şuraya git buraya git şunu yap bunu yap diye ileri gel yavaşla bunları öğretiyor burada da bizim gemimizin durumunu gösteriyor ilk başta bazı ayarlar yapalım ee, mesela şimdi grafike girip gamamızı yükseltelim biraz yani çok karanlık olduğu zaman sıkılıyor insan çünkü bazı detayları göremiyor. siz kafanıza göre istediğiniz boyutta yaparsınız görüş açısını biraz daha değiştirelim bunlar şu ışıklandırmaları isterseniz açabilirsiniz ister kapatabilirsiniz şimdi burada yapacak başka bir şey yok şöyle bir tekrar menüye girip kontrolden Ve bunu siz yapmayabilirsiniz benim burada özel bazı tuşlar atadığım şeyler var. Mesela turbo için yıldız atamıştım. Siz de turboya yıldız atabilirsiniz. Aynı bir şeyler işte diğer yıldızı ve eksiyi de birini misyona, birini de e mesaj bölümüne atadım. Mesajda farklı tuşlarda kullanabiliyorsunuz orijinalini. Diyelim ki Turbo'ya bastım. Turbo install edilmemiş diyor. Bu gemilerde gemi bizi görmek için F2'ye basabilirsiniz. F2'ye bastım şu anda mesela. E, Numlog var. Biliyorsunuz e, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye e, hesap makinesi türünde tuşlar var bilgisayar kaderlerinde. Şöyle etrafında dönebilmek için 4 ile 6 ile mesela bu eksende gemimizi inceleyebiliriz bu gemiye e, yön vermiyor biz sadece kamerayı etrafına çeviriyoruz işte 8'e basarsak biraz daha üste çıkabiliyoruz kamerayı istediğimiz gibi kamera kontrollerini istediğimiz gibi yapabiliyoruz sıfıra basarsak değişik kamera yönleri mesela iki gemi vermiş bize e, oyuna başlarken bu modda yani bu senaryoda iki gemi vermiş bir tanesi yük gemisi şu an içinde bulunduğumuz gemi şu yanda yeşil alanda bizim gemimiz yeşil olanlar bizim gemimiz oluyor zaten gösterdiği zaman o da hafif bir savaş gemisi hafif en hafifinden M5 diyoruz onlara biz şimdi tabii. bununla geçelim F1'e basıp her zaman geri dönebilirsiniz F2'ye basıp dışarıdan görebilirsiniz dışarıdan da gidebilirsiniz ama tabii biraz pratikte kolay olmuyor şimdi gemimizi hareket ettirmek için şu alt bölgede şurada görüyorsunuz bir motor gücü şeyi var ibresi yani bir nevi motoru hareket ettirmek için ileri maksimum yöne aldım mesela şu anda maksimum çıkacak gidiyoruz şu anda mesela şöyle bakalım gidiyoruz yavaş yavaş yükseliyor bunu ileride turbo yaptığımız zaman yani o yazılı beklediğimiz zaman anında yükselecek bu. Şimdi yavaş yavaş Mesela bunu ya buradan e şekilde şöyle de durdurabiliriz yavaş yavaş mouse'la. Fakat klavye kullanmanız daha pratik olur. Mesela bunu durdurmak için klavyede backspace tuşuna basabilirsiniz. Hop. ile yavaş yavaş tekrar motor iniyor aşağıya. Ee, sonra bunu tekrar e, biz demin mouse yapmıştık hızlandırmak istediğiniz zaman taba basarak sonuna kadar son tam gaz gidebilirsiniz tabla dikkat ettiyseniz taba bastı ee, şuradaki ibre sona dayandı artı tekrar bir motor kontrolü aynı şekilde alternatif olarak X ve Z tuşlarını kullanabilirsiniz Z böyle X yeri Z geriye doğru motor gücünü ayarlar. En sona geldiğinizde Z e, yani backspace'e bastığınızda sıfırladığı zaman Z'ye biraz daha basarsanız bir sefer e, 10 saatte 10 metreyle geri gitmeye başlayabilir mesela bakın. Eksi oldu. Yani şu anda bu kadar da ufak ufak geri gelebiliyor Z'ye basıp da. Bunu Z ile yapabiliyor sadece bir de şey var mouse'un orta tuşu ayarlı mouse'un orta tuşu ile de böyle e, ileri geri modları yani mouse'un orta tuşunu kullanarak da yapabiliyorsunuz ama pratik olmuyor tabi çok e, Tab ve genelde tab ve backspace kullanıyoruz ya tam gazdır. yarım gaz falan kullanma çok nadiren oluyor şimdi bu ilerleme olaylarında bir de size şöyle e, diğer şu bildiğimiz A, S, D, W tuşlarını e, kullanabiliyoruz burada ilerlemeyle değil de bu daha çok geminin motoru harici mesela şu anda duruyoruz durduğumuz halde bu mesela D'ye basarsak sağ tarafa doğru gidiyor kayıyor A'ya basarsak sol tarafa doğru gidecek şöyle bas bakalım görüyorsunuz yukarı gitmek istediğimiz zaman W ile P'ye e basıyoruz bu paralel yönde kendi ekseni pivotu ortada kalmak şartıyla gidiyor ama yerinde kalarak gidiyor yani biz şu anda ileri gaza basmıyoruz bunlar lazım olacak sonra bunu e, Q ve E'yi kullanarak kendi etrafında böyle döndürebiliyoruz mesela Q'ya bastım E'ye bastım bunlar giderken aynı şekilde işliyor biz şimdi duruyoruz gerçi ama giderken veya bir savaş gemisinin dalaşı yaparken çok lazım olan sistemler ee, bu ASDW Q ve E yani zaten hepsi yan yana ondan sonra top da hemen elinizin altında Taba basarak aniden hızlanabilir backspace'e mousedaki elinizi bırakarak e, aniden durabilirsiniz sonra ıh. Burada e, uzaya çıkmayı gösterelim. Mesela burada uzaya çıkmak için Shift E'ye basabilirsiniz veya şurada da mousela e, mousela kullanmak zorunda kalırsanız buna da basabilirsiniz. Ha burada da çıkmak için çıkmak için emin misin diye soruyor. Bu soruyu önce kapatmayı kapatalım bazı ayarlarımızı yapalım. E, şu soruyu sormasın bana mesela. Bu otomatik istasyon açık kalsın bu görünmesin bu konfirmesine eh, bu soruyu kapattık şimdi şu numeric şilk display şu altta görüyorsunuz bakın mouse takip edin en altta şurada barlar var görür bunların iki tane bar var şimdi bunları numeriye çevireceğim yani sayısal olarak gösterseniz istiyorum ben çünkü öyle görmek benim için şey olmuyor %100 olarak görünüyor %100 %100 bunların ne olduğunu da söyleyeceğim oyun e, küçültüldüğü zaman yani alt taba bastığınız zaman çalışsın mı diyor arka planda evet, çalışsın diyoruz Diğeri başka ayarlar burada set ayarımız var bunu da bine alabilirsiniz yani 10 x 10, 10, 10, 10 misli oyunu hızlandırıyor onu da göstereceğim J harfine bastığınız zaman oluyor 10 misli oyunu hızlandırıyor bu otomatikte kalsın Siz veya dilediğiniz yaparsınız sonra şurada monitörlerimiz var bizim şu solda ve mouse'u takip ederseniz bir de sağda şu köşede açılacak monitörlerimiz var mesela buna bu monitörlere mesela sol monitöre ben kendi gemimi izlemek için şurada watch diyor herhangi bir şey de izleyebilirsiniz ama aynı sektörde olduğunuz kaydıyla buradan diyorum ki mesela bu gemiyi veya kendimi izleyeyim bindiğim gemiyi izleyeyim şu anda oradan no. ee, diğerine de mesela otomatik man hedefi izle veya bir füze gönderdiniz zaman o füzeyi orada görebiliyorsunuz. Gidişini falan nereye gidiyor mesela en son gönderdiğiniz füzeyi gösteriyor. Ben otomatik hedefi göstersin. Mesela bir düşman gemisi veya dost gemisi bir şey seçtiğim zaman onu orada görebiliyorum yakında. Mesela şu anda neyi seçmişim ben? Seçtiğim şu altta görünüyor mouse'a gelerseniz altta. Ee, şu argon uçuş kontrol gemisini seçmişim hemen gösterdi zaten Escape basıp buradan çıkabiliriz başka ayar yok zaten şurada da şu küçük büyütebiliyorsunuz bunu tam ekran bile yapma şansınız var sonra böyle yine kamera modu onu ona tıkladığınız zaman yani bu pencereye tıkladığınız zaman kamera modu devreye girebiliyor artı bu ileride sizin gemilerinizde bazı yazılımlar var transfer yazılımları mesela onu yüklediğiniz zaman bu da sizin geminizse eğer geminizi bu pencereden yönetebiliyorsunuz baya şurada kullanıyormuş gibi uzaktan gemiyi kullanabiliyorsunuz aynı sektörde olmak kaydıyla şimdi bu bizim gemimiz olmadığı için kullanamıyoruz tabi burada ancak bunun bilgilerine bakabiliriz bazı komutları şuradan şöyle gemilerin buralarına tıklayarak da verebiliriz C harfine basarak da verebiliriz. Evet. Bunu küçültmek için tekrar buraya basalım. Burada gördüğünüz gibi kendimizi görüyoruz şu anda. Böyle default modları var tabi görüntünüz siz istediğiniz bunu alabilirsiniz. F1'e basıp tekrar ön bakışa geçelim. Nasıl kendimizi yandan görüyoruz şu anda ayarladık yanlamasını hem bizim ilk başta bu oyunda para kazanmamız lazım para kazanmamız için ticaret yapmamız ve yani çeşitli gemilerimize malzemeler almamız gerekiyor ee, bunun için para kazanmamız şart artı gemiyi tanımak istediğimiz zaman burada özellikleri ve komutları var olan... bu sesi de kapatalım gösterelim yoksa akşama kadar burada konuşuyor Ses değil o yanlış girdik pardon. Şunu kapattığımız zaman alt göstersin bazen lazım oluyor. Evet. Işte, bunu da kapatalım çünkü istasyona yanaştığımız zaman yine biri konuşuyor devamlı. Tamam. Ayarlarımızı bitirdik. Şimdi biz bu e, konuyu atlamayalım ilk başta Shift E'ye basıp Eject olup yani şu anda F2'ye basarak kendinizi veya işte gemideyseniz geminizi demin gördüğümüz gibi bakın dışarıdayım uzaydayım şu anda burada bir oksijen sürem var bayağı bir uzun süre yalnız ben merak etmeyin %100 oksijenim varmış şu anda e, işte buraya ara sıra bakarak dışarıda ne kadar kalmanız gerektiğini görürsünüz mesela şu gemiyi hedef olarak transporter. Hedef olarak seçtiğim için o da Baron bir transfer gemisiymiş. Transfer ediyor bir şeyler taşıyor. Evet. Bu şimdi uzaya çıktık. Mesela ben ne yapmak istiyorum? Şu uzayda yük gemisine değil de şu M5 küçük savaş gemime binmek istiyorum. Önce C'ye basabilirsiniz mesela böyle kaybolduğu zaman bir şeyler. Yani şimdi her şeyi böyle Uzayda görmek e, bazen olmuyor. Ç'ye basalım, bastık ç harfine. Bizim bu bulunduğumuz sektörün komple kuş bakışı yukarıdan gösteriyor şu anda bu. Yani nerede ne var? Mesela bakın şurada yan tarafta ben astronot olarak görünüyorum. Deminki yük gemimiz Mercury. Yük gemimiz, bu bizim savaş gemimiz küçük Endlight'lar cinsten savaş gemisi afiş savaş gemisi. Aslında bu keşif gemisi genelde yani hızlı gittiği için. Yanar şuna. Buna binmek için enter görüyorsunuz. Shift -E ile de buna binebiliyoruz dışarıdayken. Fakat şu anda bize baydırmış. Yani kapalı. Neden? Çünkü biz gemiden uzaktayız. Bu gemiyi seçmek için şurada herhangi bir yeri bir şeyi seçmek için Buna gelip mouse'la T'ye basarsanız Discoverer. Bakın mouse'la Ona geldim ve T'ye bastım. Seçti. Veya işte şurada Bir tane gemi bulalım. Şuna T'ye basıp Transporter. Seçtim. Seçince ne oluyor? Şuradaki kamerada görebiliyorsunuz. Gördüğünüz Şimdi tekrar Ç'ye basalım. Sektör haritasına geçtik. Burada sektörümüzün en üstte Üst ismi yazıyor. Sektörü büyük küçültme var sektörü üstten görüyoruz demiştik size ee, burada şu artı tuşu veya insert tuşu artı ibresini mouse da kullanabilirsiniz veya hiç mouse kullanmadan insert tuşuna basarak da e, sektörü yandan görebilirsiniz yandan yani 3 boyut mantığını düşündüğünüz zaman üstten yandan x y ve z mantığıyla düşündüğünüz zaman e, onu kavrayacaksınız böyle bir süre sonra zaten daha önce oynamadıysanız X oyunları evet, burada sektörün içinde ee, diğer sektörlere geçiş için kapılar yapılmış e, şimdi bizim jump yazılımımız yani atlama yazılımımız yok sektörlere at, sektörler sektörü atlamamız gerekiyor mesela bazen e, genellikle daha doğrusu o yazılımı almamız için şu anda bizim para kazanmamız lazım çünkü o 100 civarında 100 bin civarında bir Ücret var onun, onu keşfetmemiz, nerede olduğunu bulmamız lazım önce. Şimdi bu kapılar normalde atlamadan geçiş yapmak için kullanılıyor. 4 tane kapı varmış, yani bunun etrafında 4 tane daha sektör var. Onlardan geçe geçe, diğer sektörleri keşfede keşfede, o sektörler içindeki şu istasyonları, şu mouse takip ettiğiniz zaman bunlar istasyonlar, gemilerde zaten şurada görünüyor. Gemiler niye bu tarafta gemi yok? Aslında var. Biz göremiyoruz. Dikkat ederseniz şurada hafif mavimsi bir görüntü var. Bu görüntü bizim radar boyutumuz. Yani bizim radarımızın içinde olan her şeyi görebiliyoruz. Ee, radarımızın içinde olduğu için bu gemiler burada az görünüyor. Mesela bakın şunlar e, diğer olasılık gemiler. Düşman olanlar kırmızı görünür her zaman. Yani düşman olan her şey kırmızı görünüyor. Daha sonra bizim olan şeylerde yukarıda böyle yeşil olarak görünür. Bunlar da istasyonlar. İstasyonlarda böyle çeşitli ikonlar çıkıyor yanlarında ampuldü. Şu para dolar işareti gibi yapmışlar. CR bu para birimi bunlardan. TL gibi diyelim işte. Burada mesela bu istasyona uzak olduğumuz için haberleşemiyoruz. C'ye basıp şu istasyon üstüne gelince burada haberleşebiliriz. Neden bu istasyon şuradaymış, demek ki T'ye basarak bunu bize hedef olarak seçtiğimiz zaman kaç kilometre uzaktaymış 35 kilometre altta görüyorsunuz şurada 35 kilometre uzakta bizde 25 kilometrenin altında ancak haberleşebiliyoruz bir herhangi gemi veya istasyonla 25 kilometre biz 10, 10 kilometre oraya yaklaşmamız lazım Baint, evet. bu ince detaydan sonra bir kapıya tıkladım yanlışlıkla şimdi bizim kendi gemimizi bulmamız ve ona binmemizi gösteririm T'ye bastım seçtim gördünüz mü şurada bir mavi benim yani yeşil bir işaret çıktı gemi şurada diyor hedefin senin hedefin şu tarafta diyor hedefi bulduğu zaman da zaten Şöyle F'ye biraz tekrar basayım. Yunusuz Hedefi kaybettiğim zaman hedefi gösteriyor. Şu tarafta diyor. Şu tarafta. O tarafa doğru kendimi yönelttiğim zaman hedefi buluyorum. İstersem ona kendim gidebilirim. Böyle tap tuşuna basarak hızlanırım. Bu tabi astronot olduğu için çok yavaş gider. İstersen şöyle gelirim buradan. Ee, bunu kendime çağırabilirim. Sonra da durdurmam gerekir. uzaktaysa 4 km. Tamam, mesela çağırdığım zaman yaklaşıyor. Şimdi üstüne tutuyorum. Yaklaştığını hissettiğim zaman stop barış Şöyle durduracağım. Yani ben 14'te gidiyorum. Çünkü o yüzde gidiyor. Veya 110 gidiyor. Şurada distansı görüyorsunuz. 2 km. Yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Biraz yaklaşsın, yaklaşsın. 305 metre yaklaşsın. Beni takip et Çünkü ona ben şu birader. Şu Follow dedim Protect me dersem yine aynı hesaba gelir Etrafımda dolaşır Yaklaşıyor Stop, stop dedim ki o uç, Uçuyor kaçıyor çünkü sonra Şimdi ben hızlı hızlı giderken Gemiye çarpmadan Backspace'e basıp durduruyorum Ve şöyle etrafında biraz dönüyorum Ona çarpmadan Yoksa ölebilirsiniz Şimdi gemimiz M5 sınıfı gemimiz bu içine binmek için buradan kullanabilirsiniz veya seçtiğiniz bir obje olduğu seçili şu anda biz dikkat ederseniz hedef olarak Shift-E'ye basarak hop binersiniz içine şimdi geminin içindeyiz bunun silahı yokmuş silah vermemiş ama silah yerimiz şu sol altta gördüğünüz gibi 4 tane boş bölüm var orası silah onun altındaki de füze yeri silahları kademelendirebiliyoruz, gruplandırabiliyoruz. Grup 1, Grup 2 veya hepsi dördünü Grup bir atarsak mesela bazen e, sadece bir tanesini ateşlemek istiyoruz silahımızlar silahlarının. E, o zaman onu Grup 2 yaparız. Mesela bu grupları seçmek için de 1 2 3 4 tuşları var şu üst, klavye üstünde. Onları kullanarak 1 2 3 aktif edebiliyoruz. Mesela 2'ye 2'ye ben şu şu ikinci gruptayız, bu silahı ikinci gruba alalım bakın birinci grupta dördü yanıyor dördüde çalışıyor, ikinci grupta sadece bir tanesi çalışıyor bunlar ileride lazım olabilir var farklı amaçlar için az ateş etmek veya sürekli ateş etmek dördülerin olduğu zaman enerjimiz bitiyor çünkü silahların belli bir jeneratör enerjisi var gemiler devrettiği gemisine göre değişiyor her gemi, mesela bu en light gemi, en hafif gemi küçük bir gemi Dolayısıyla gemimizi inceleyelim. Mesela bu geminin şurada altta %100 olan şeylerini anlatayım size. Şu shield demek. Şu en altta. Oraya bak. Şöyle şu altta gösterelim Shield. Bu da bizim kaportamızın gücü. Yani şu hull. E, kaportamız ne durumda? %100 sağlanmış. Shield'imiz de şu anda enerjilenmiş. Etrafımızda e, shield var. Önce shield kendini yenileyebiliyor. E, sizin jeneratörünüz sayesinde ateş etseler bile biraz yenilenebiliyor e, %100 olduğu zaman doluyor zaten fakat e, kaporta yenilenmiyor kaportaya kadar shield inerse shield sıfırlanıp da ondan sonra kaportaya doğru ateş etmeye başlarlarsa artık e, geminizin yok olmasına kadar gidiyor olay e, sonra daha sonra bu gemiyi tamir etmek istediğiniz zaman shield e'ye de dışarı çıkın mesela öyle bir şey olduğu zaman gemimiz bu Burada sizin lazer tamir silahınız var, şu sol yanda, sizin ateş edeceğiniz şey o yani, e, sizin silahınız yok astronot olarak. Bakın F2'ye bastım, astronot olarak gösteriyorum. F1'e basıp tekrar ön görüşe geçiyorum. Böyle tamir edebilirsiniz. Sakın bunu düşmanlara yapmayın veya dostlarınızla yapmayın. E, çünkü düşmana yapılmayken ama dostunuza yaptığınız zaman bunu tehdit olarak algılıyor. E, tamir şeyini kabul etmiyor, haberiniz olsun. Böyle tamir edebilirsiniz. Şu %100 olana kadar kaportamız. Dikkat ederseniz bizim şiltimiz yok. Yani astronot olarak kıyafetimizin şilti yok. Space, you tekrar gemiye binelim. Burada gemi infosuna tekrar girelim. Bu info C'ye basarak bulabiliyorsunuz. İçine girdiğiniz şeyin C'sine. Şurada navigation var yani komut olarak ee, Bu kendi bindiğim gemiye buradan Komutlar verebiliyorum ee, Çeşitli komutlar var İngilizce olarak yazılmış ama Bilmeyenler için İngilizce Bu Beklemede kaldı Yani olduğun yerde hiçbir şey yapmadan Kal demek bu Başıboş dolaş Boşsun ne yaparsan yap demek Bu benim şu anda seçtiğim hedefe Yanaş demek. Bu da seçeceğim hedefe. Yani şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum. Şu istasyon yanaş diyorum mesela. Onun gibi. Geri geldim şimdi eskiyle. Tekrar girelim. Bu belli bir sektöre git demek. Bu da takip et birini demek. Mesela geliyorsunuz. Şuradaki gemiyi takip ettiyorsunuz. Mesela veya şunu, şu yeri seçiyorsunuz, seçtiğiniz zaman onu takip ediyor otomatikman. Ha, siz içindesiniz, içinde olmadan da aynı şey olur. Neyse, Autopilot otomatik pilottan çıkmak için herhangi bir tuşu basmanız yeterli. Bir şey otomatik pilota girdiyse, bir kendiniz kumandayı ele aldığınız zaman otomatikman çıkıyor zaten. Tekrar info'ya gelelim. Şimdi bu gemi komut bölümüne girdik. Ona nereden buradan da girebiliyorsunuz bakın şu altta mavsuda geminin şu e, ikonu var. Bu light gemiler böyle gösteriyor. Gemiler e, ağırlaştıkça daha kuvvetli oldukça biraz daha değişik ikonlar sahibi oluyorlar. Uçta pilot diyoruz mesela buradan da girebiliyorsunuz. Demin girdiğimiz yere. Bu çeşitli olaylar var ama onları zaman geldikçe anlatacağım. Bir istasyonuz varsa buraya o istasyona böyle şu istasyon benim evim diye biliyorsunuz bu gemi için orayla çalışıyor artık ondan sonra ona, ona mal alıyor satıyor ondan alıyor satıyor ona lazım olan malzemeler alıyor tabi bunları kargo gemileri yapıyor diğer gemiler de yapar da yani e, yüküne bağlı mesela küçük bir silah sadece satışı verirseniz ufak böyle hızlı bir gemiyle silah satabilirsiniz ama mesela bir demir maden gibi şeyler e, alıp satmak enerji gibi böyle satmak için ne kadar büyük kapasiteli gemi alırsınız o kadar ucuza alıp dev bir şekilde ucuza alırsınız aniden sonra satarsınız neyse onları detayları sonra alacağım burada şu şu menü bir geminize ee, komut verdikten sonra geminin görevi bittikten sonra size dit, dit diye bir mesaj gönderiyor onu açarsanız geminin görevi bitti mi ne oldu ne öldü mü kaldı mı hangi sektöre gitti ne oluyor hala gidiyor mu falan diye en azından haberiniz olur bunu o gemiye mesela benim diye şu bindiğim gemi değil de şu anda ama şurada bizim şu demin monitörlediğimiz Merkür gemimizi yükgemimize girelim onun mesela mesaj yerini açalım değil mi açalım Ve bu arkadaşa diyelim ki sen şöyle yap Komut verelim şu istasyona git diyelim abi şöyle yapalım mesela nerede o burada hemen altımızdaymış istasyona gitmeye. Düzenli. Şurada. şurada yazıyor. Oramine betaya gidiyormuş. Şu anda da gidiyor. Buna e, görevi bittiği zaman mesaj gelecek bize. Şu altta mektupta fakat şöyle stop dersek bu arkadaşa. Bakın. Incoming message. Incoming message. Şimdi bize bir mesaj geldi. Gemimiz durdurduk çünkü biz. Ya yani o kendi de durabilirdi. Mesajlara bakmak için sanıyorum Default olarak idi. Ben çünkü Yıldız yaptım. Başka tuşa atadım. Ee, M'ye basarak Mesajları görebiliyorsunuz. Ya da şuradan Mouse yardımıyla Mesajları görebilirsiniz. Şuradan. Bunun gibi şeyler. Şimdi Şurada diyor ki e, Mesaj kısmında bizim işimiz bitti. Yeni bir o iş verecek misiniz gibilerinde. Ee, tamam diyorsun sen e, gel canım beni takip et diyorsun mesela buradan kapat bunu tamam bitti adam beni takip ediyor şu an mesafesi bana yani 9 metreymiş yakında zaten 30'luk bir hızla gidiyormuş şurada görünüyor şilti var ee, kaporta sağlam şimdi bu geminin infosuna bakalım yani inceleyelim gemiyi geminin 300 zamanı yazmış kim ne hangi sektörde vesaire şimdi geminin şilti 5 kaymış üzerindeki takılı kaportası da 20 kaymış gücü yani lazer yokmuş üzerinde aslında olması lazım paramız olmadığı için şu anda lazersiz yani silahı yok bunların arkasında bu model gemilerin yani yük gemilerin bazıların genelde arka tarafında lazer oluyor kaçarken işte Eee, ateş ediyor falan bir yandan kaçıyor önde yok geminin o anki hızını gösteriyor ne komut aldığını gösteriyor beni takip ediyormuş yani your discovery'i takip ediyorum diyor sonra geminin ekstra ee, large container x'li konteynerleri taşıyabildiğini söylüyor nasıl konteyner mesela bizim gemimize bakalım aynı şekilde şuradan bizim gemimiz medium yani küçük kontenerleri taşıyabiliyormuş ee, yük kapasitesi de maksimum 10'muş ama içinde iki tane yük varmış bizde mesela o da muhtemelen şu shieldlerdir. şurada e, geminin içinde shield satır alıp verebiliyoruz gemi e, mağazalardan şey dükkanlar var işte diyelim ki argonun shieldlerinden bir birlik shieldlerden alıp mesela bu geminin infosuna teknik detaylara baktığımız zaman şurada 3 tane birlik kullanılabilir bu gemide diyor. Yani 3 MJ'lik bunun şilti varmış. Ama o ne biz de 2 MJ'ye takmışlar. Demek ki bir MJ daha alıp bunu daha sağlam hale getireceğiz. Kalkanlarını. Yani şilt kalkan demek. Şöyle diyelim burada da maksimum hızı şu anda değil de e, update edilmemiş hali update edilmiş hali 346 yani bu gemiyi biz update edersek biraz para harcarsak buna e, şu anki discover gemiye içinde olduğumuz gemiye 346 metre saniye ile gidebiliyormuş saniyede 346 metre yani gidebiliyormuş bunlar e, gaz aktif olma şeyi ne kadar hızlı aktif olacağını gösteriyor bu direksiyonun dönme açısı yani demin e ile q ile hareket etme sağa sola mouse'la o hızı gösteriyor ne kadar hızlı dönebilir Çünkü çok yavaş olduğu zaman bayağı pasif bir halde olursunuz savaşırken burada maksimum lazer enerjisi gösteriyor zaten bunun lazer enerjisi bir tane lazer kullanıyor şurada e Kaç tane lazer alıyormuş? 4 taneymiş. Uyumlu lazerleri gösteriyor. Şurada da Impulter Emitter diye bir lazer uyuyormuş sadece bu gemiye. Burada da uyumlu füzeleri gösteriyor. Bu tür şu isimleri taşıyan füzeler gemiye uyumluymuş. Bizim bildiği bir gemi savaş gemisine. Ee, burada yapılmış update'leri gösteriyor. Bizim hız motorumuzu 2 kademe update etmişler. Burada bir yazılım var. Bu yazılım olduğu için şu hareketi yapabiliyoruz mesela gidiyoruz bir yere gideceğiz şuraya yanaşacağız şu gemiye doğru gidiyoruz çok uzakta mesela ya bu saatlerce bekledin mi böyle gitmek J diye bir tuş var J harfine bastığın zaman bu Seta demin bine ayarlamıştık 10 çarpı bu zamanı hızlandırıyor Bakın basalım bakın zaman hızlandığı için otomatikman bir önce gitmiş oluyoruz yani bizi playerı bekletmemek için yani oyundaki zaman zaten o misi işliyor o, o değişmiyor bakın hemen buraya geldik Argon, arena. bu gemi küçük gibi zannedersiniz ama gezelim bir geminin etrafına bakın ne kadar dev bir gemi olduğunu F2'ye basıp kendimizi görelim şöyle etrafında döndürelim kendimizi evet şimdi bu kadar detay anlatıyorum genel olarak e, kullanımı da anlatabilmek için e, uzatıyorum bu kadar yoksa normalde daha farklı şeyler anlatabilirim ama ilk başta insanlar çünkü bu ne deyip kapatmasınlar oyunu diye F1'e bastım kokpit görünümüne geçtim tekrar F2'ye basarak böyle geçebilirim F3'e basarak da seçtiğimiz hedefi kendi ana ekranımızda görebiliriz. Gördünüz mü mesela böyle ARN'yı seçmiştik şu argon şu hedef şurada zaten seçili, seçili olan gemiyi gösteriyor F3'e basarak. Böyle F3'e bastıktan sonra bir de e, numplukta 0'a basarsanız böyle animasyonunu çeşitli yerler görebilirsiniz veya tam tersi şöyle 4-5-6-8-2 ile etrafında dönebilirsiniz kamerayı döndürebilirsiniz nasıl bir gemiymiş ya, artı tuşu ve eksi tuşuna namlık da namlıkta yine böyle zoom veya uzaklaştırma yapabilirsiniz olayı inceleyebilmek için şimdi biz kendi görünümüze dönmek için F1'e basıyoruz evet tap tuşuna basarak hızlanıyorum tekrar şöyle bu uzay şeyinde yer ve neredeyim kavramanı kavramak biraz sıkıntı olabilir ilk başlarda her yere gidebiliyorsunuz çünkü üstte alta yana bir bakmışsın farklı bir yerdesin düz gittiğini sanıyorsun ama da düzlük diye bir şey yok yani her şey uzay bu geminin ne kadar büyük olduğunu kavratmak için böyle yap yapıyorum bizim gemimizde ulaştırın ki şu anki küçük gemimizi. F2'ye basarak dış görünüme geçiyorum. Şöyle kamerayı da uzaklaştırıyorum. Gemimizin olayına Evet. <gülüyor> yani sinek gibi onun yanında. Tamam, şimdi bu oraya kadar anladık. Mercury. Bu gemi bizi hala takip ediyor 3 kilometre ilerideymiş bizden hedef olarak seçti. 75 hızla gidebiliyormuş bu infosuna bakalım ne kadar gidiyormuş maksimum ileride. update edersek Bakalım infoya 100 de gidebiliyormuş demek ki bu gemi update edersek 100 de gidebiliyor bizi takip ettiği için biz de ona doğru gittiğimiz için yanımızdan geçiyor birazdan dönecek peşemizde ama bizi yakalayamaz biz 118 de gidiyoruz Dolayısıyla bu geminin hızına düşmek veya bir giden geminin hızına düşmek istediğimiz zaman pratik olarak hemen mesela şu ayna e, 35 km hızla gidiyormuş. Biz çok hızlı bir gemiyiz. Yanından geçiyoruz ama ben bundan yan yana gitmek veya bunu takip ederken aynı hızda gitmek istiyorum. Shift ile F'ye basarsanız, shift aynı anda F'ye basıp bırakırsanız o bizim hızımız onun hedeftekinin hızına düşer. Ama tabi otomatikman yenilemez. Siz her seferinde o hızı değiştirirse karşı taraf siz de tekrar Shift F'ye basıp aynınıza geçmeniz lazım. Yani böyle hareket edebilirsiniz. Mesela ben bu gemiyi şöyle takip etmiş oluyorum. Hep aynı gittiğimiz için ikimizde. Böyle gidiyoruz. Bunun gibi şeyler pratik kullanım açısından Shift ile kullanabilirsiniz. Şey. Merkür deli oldu. Bizi takip ediyor <gülüyor> sürekli ya tamam koçum sen bir dur takip etme bizi Command accepted. Onu durdurduk, üstüne bastık stop hemen mesaj switch. geldi mesajı iptal ediyoruz şöyle. Tamam, şimdi bizde backspace yapışık yanında duruyoruz gemilerde şiltlerimiz eksik bunda 5lik şilt varmış 5lik şurada da 5K olarak görüyor yani 5000K imiş e, fakat bu geminin teknik detaylarına baktığımız zaman bunda 3 tane 25'lik şilt kullanılabilir diyor. Yani ne demek bu? 75k şilt kullanılabilecekken bize 5k şilt koymuşlar. Misaf yani. Bu gemi ufacık bir gemiye çarpsa kafadan bodozlasalar bu ölür tek lazerde, iki lazerde. Dolayısıyla buna para kazandığımız zaman ilk yapacağımız iş şiltini yükseltmek olacak ki kolay kolay oraya buraya çarptığı zaman veya bir değdiği zaman veya bir ufak saldırıda ölmesin onları mağazalardan almayı göstereceğim. İlk başta biraz bizim bu oyunda zengin olmamız lazım. Yani birazcık para kazanmamız lazım. Burada para kazanmak için çok çeşitli görevler var. yani sektöre ç'ye basarak şöyle diyeyim ö harfine basarsan Türkçe klavye kullandığımız varsayıyorum. Aşağıda tek şu anda sektör görünümündeyiz. Sektörleri görüyoruz. Biraz evvel ç'ye bastığımızda sektörün içini görüyorduk şimdi sektör haritasını görüyoruz yani galaksiyi görüyoruz gibi, gibi düşünün ama burada biz hiçbir şey göremiyoruz sadece bulunma sektörü ve onun kapılarının çıkışlarını görüyoruz şu tarafta da var, şu tarafta da var çıkış diyor şimdi bu, bu kapılardan çıktıkça yandaki sektörleri de çoğaltacağız ve keşfedeceğiz keşfettikçe de e, imkanlarımız artacak e, çeşitli o, e, görevlerle veya çeşitli ırklarla karşılaşacağız birçok ırk var çünkü Mesela görmek için F11'e basarak Şurada en altta Rage yazıyor Keşfettiğimiz ızıkları gösteriyor Keşfetmediğini göstermez aklınız olsun. Yani bunları biz görmüşüz Şöyle bir yanımızdan geçmişler şu anda yani, ee, Keşfetmediysen bunları göstermiyor Şimdi biz Argon'da başladık Baronlar varmış ee, Korsan Pryos varmış spitler varmış Argon'un özelliklerini anlatmış İngilizce bilenler için Burada bizim e, bir şeyimiz var. Halkın içindeki unvanımız gibi bir şey. Yani Argon bizi hangi gözle bakıyor? Bize stizin gözüyle bakıyormuş. Bu aşağı doğru geldiği zaman kötü. Yani düşman gözüyle de bakıyor. O zaman o kırmızı oluyor onlar hemen zaten. Onlar bizi ateş ediyorlar. E, fakat biz sınırdayız. Şöyle yeni başladığımız için ufak bir görev görev yaptıkça, alışveriş yaptıkça, görev yaptıkça, iyiliğimiz dokundukça bu sürekli bu argon insanlar şeyi işte insan diyelim neyse ırkına e, şu en üst tarafa kadar çıktığımız zaman bize çok çeşitli imkanlar sunuyor mesela e, en büyük gemilerini alabiliyoruz çok özel e, fabrikalarını satın alabiliyoruz veya bazı malzemelerini o zaman alabiliyoruz neyse onları zaman içinde göreceksiniz şimdi bu kadar keseyim video fazla uzun olmasın.